A doğrusunu B doğrusu üzerine genişletmemiz gerekiyor ve bunu yapmak için bir merkez bir de genişletme ölçeğine ihtiyacımız olacak. Şimdi ekranın görüntüsünü değiştireyim ve bu soruyu böyle üzerine notlar alıp çizimler yapabileceğim bir hale getireyim. Size genişletmenin nasıl yapıldığını göstermek için ilk olarak merkez noktasını A doğrusu üzerine bir nokta olarak seçelim. Hatta işi daha da kolaylaştıralım ve 0'a 0, yani başlangıç, orijin noktasını seçelim. Evet, genişletme merkezi olarak 0'a 0 noktasını seçtik. Genişletme ölçeği ise, ne olsun? Bir düşünelim, 2 olsun. Şimdi ne olacağını görelim. Seçtiğimiz genişletme merkezi ve ölçeği bize, A doğrusu üzerindeki her noktanın yeni yerinin genişletme merkezi olan orijinden 2 misli daha uzakta olacağını söylüyor. Mesela bu nokta genişletmeden önce x ekseni yönünde merkezden 3 birim uzakta o halde genişletmeden sonra 6 birim uzakta olması gerekiyor. Aynı nokta y ekseni yönünde de merkezden 3 birim uzakta olduğu için genişletmeden sonra 6 birim uzaklıkta olacağını kolaylıkla söyleyebiliriz. Yani 3'e 3 koordinatından 6'ya 6 koordinatına genişleyecek. Tekrar ediyorum, genişletme merkezinden 2 misli uzağa taşındı. Aslına bakarsanız A doğrusu üzerinde ötelendi. Bu nokta için de aynı şey geçerli. X ve Y eksenleri üzerinde eksi 3 uzaklığında olan bu nokta genişletme sonrası eksi 6 uzaklığında olacak. Ve yine, genişletme öncesi bulunduğu noktadan, A doğrusu üzerinde ötelenmiş olacak. Bu örnekten yola çıkarak, genişletme merkezinin doğru üzerinde seçilmesi, genişletme ölçeğinden bağımsız olarak tüm noktaların aynı doğru üzerinde ötelenmesine yol açar diyebiliriz. Bu doğrunun sonsuza kadar uzadığını bildiğimiz için, hangi ölçeği seçersek seçelim, tüm noktalar yine aynı doğru üzerine taşınır. Eğer elimizde bu doğru yerine bir doğru parçası olsaydı, doğru parçası daha uzun ya da daha kısa bir doğru parçası üzerine taşınacaktı. Yani uzunluğu değişecekti. Ama bir doğrunun uzunluğu sonsuz olduğu için noktaların ne kadar uzağa ya da ne kadar yakına taşındığının hiçbir önemi yok. Çünkü tüm noktalar yine aynı doğrunun üzerinde olacak. Sonuç olarak burada seçtiğimiz genişletme merkezi ve ölçekleri ile A doğrusu A doğrusu üzerine taşınır. Ama biz A doğrusunu B doğrusu üzerine taşımaya çalışıyorduk. Ve bunun için A doğrusu ya da B doğrusu üzerinde olmayan bir merkez seçmemiz gerekir. O zaman mesela bu noktayı seçelim. Hadi bu noktayı seçtik. Hatta çok da iyi oldu bu noktayı, çok sevdim. Hadi size neden bu noktayı çok sevdiğimi söyleyeceğim. Seçtiğimiz nokta 3'e 2 noktası. Bu noktanın bu noktaya olan uzaklığı 1. Eğer B doğrusu üzerinde bir noktaya ulaşmak istiyorsam da uzaklığın 3 olması gerekiyor. Yani genişletme ölçeğini 3 olarak belirleyebilirim. Aynı merkez ve ölçeği başka noktalar için de uygulayabiliriz. Örneğin bu nokta şu anda genişletme merkezine 1 bir birim uzakta. Genişletme ölçeği 3 olduğuna göre genişletmeden sonra B doğrusu üzerinde olan bu noktaya taşınacak. O halde genişletme merkezi olarak 3'e 2 noktasını ve ölçek olarak da 3'ü kullanabiliriz. Aslında istediğiniz her noktayı genişletme merkezi olarak seçebilirsiniz. Noktayı seçtikten sonra yapmanız gereken tek şey, bu merkeze göre ulaşmak istediğiniz noktaya hangi ölçekle ulaşabileceğinizi hesaplamak. Ben bu noktayı seçtim çünkü çizim üzerinde bu noktaya göre hesap yapmak kolaydı. Evet, gelin şimdi soruyu cevaplayalım. Ben 3'e 2 noktasını merkez ve 3'ü de genişletme ölçeği olarak seçtim ve doğru bir seçim yapmışım.